Deccal ne yaparsa yapsın, bizim neşemizi kaçıramaz, şevkimizi neşe kaçıramaz. Inşallah. Efendim, Türkiye büyüyecek, Turan olacak. İnşallah. Deccal'in ülkesi yıkılacak, Viran olacak. İnşallah. Yani bunun ikinci bir yolu yok. Efendim, her gün eylemlerini artıracak Deccal, onu söyledim, daha da artacak. E, 2017'de, hadislerin işareti bu. 2018'de de devam edecek, 2019'da, 2020. 2021'de Allah bizi Mehdi'mize kavuşturacak. İnşallah, İnşallah. İnşallah İmam Mehdi'yi Allah'ın izniyle fark edeceğiz. İnşallah. İnşallah. 2021'de. Evet. Yoksa bu felaketler, bu olaylar devam edeceğini Resulullah 1400 öncesinden bildiriyor. Bol bol şehit veriyoruz. Fakat sonunda dünya hakimiyeti alacağız. İnşallah. İnşallah. Bak bu şehitlerin Mübarek kanı üzerine dünya hakimiyeti gelecek. Allah dünya hakimiyetini başka türlü vermiyor. Eccal ne yaparsa yapsın bizim neşemizi kaçıramaz, i̇nşallah şevkimizi inşallah. kaçıramaz. İnşallah. Efendim, Türkiye büyüyecek, Turan olacak. Deccal'in ülkesi yıkılacak, Viran olacak. İnşallah. Yani bunun ikinci bir yolu yok. İnşallah. Efendim, her gün eylemlerini artıracak Deccal, onu söyledim. Daha da artacak 2017'de.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 veriyoruz. Fakat sonunda dünya hakimiyeti alacağız. İnşallah, inşallah. Bak bu şehitlerin mübarek kanı üzerine dünya hakimiyeti gelecek. Allah dünya hakimiyetini başka türlü vermiyor. Yani hep böyle olmuş. Mesela Anadolu'ya girişte de Malazgirt'te mesela çok fazla şehit verilmiş. Sonra Cenabı Anadolu'ya Anadolu'yu nasip etti. İstanbul'dan alınması da mesela çok fazla şehit verildi. Allah İstanbul'u nasip etti. Şimdi dünya hakimiyeti geliyor. Dünya hakimiyetini Allah şehitsiz asla vermez, vermiyor. Onun için Cenab-ı Allah aslanlarımıza uzun ömür versin fakat şehidimiz olacak, onu söyleyeyim. Yani fazla da olabilir. Bu kaderin akışında, kader içinde olan olaylar, Resulullah'ın anlattığı hadisler, söylediği olaylar bu şekilde gelişeceği görülüyor. 2021'lerde Mehdi'nin elini öpeceğim Allah'ın izniyle. Siz de öpeceksiniz, i̇nşallah ben de öpeceğim inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Deccal'i kızdırmak çok önemlidir. Deccal diyor ancak kızdırıldığında ortaya çıkartıyor. Bizim eğlencemiz Deccal'i çok kızdırır. İnşallah. İnşallah. Zuhar'da Kurtuluşun başlangıcı olarak yani Mehdi'nin çıkışı olarak Musevi yılı 5760 tarihi belirtmiştir. Bu tarih 1 Eylül 1999, 29 Eylül 2000 tarihler arasındaki dönem. Bedü zaman veri tarihinden aynısı. Mehdi'nin Moşia çıkışı için 3000 yıllık bilgi, 3000 yıl öncesinden bildilen bilgi. Kral Mesih'in ortaya çıktığı belirtilen Musevi yılı 5766. Roş Hoşana, 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. Ve bu yıl 2005-2006 yıllarına işaret eder. Kral Mesih'in yani Mehdi'nin tüm dünyada harekete geçeceği tarih olarak belirtilen Musevi yılı 5773 yılı ise 2012- 2013 tarihini işaret etmektedir. Şu Maşallah. anki tarih. Bakın ne diyor? Kral Mesih'in, Mehdi'nin Tüm dünyaya harekete geçireceği tarih olarak belirtilen Musevi Yılı 5.773 Musevi kaynaklarından söylüyorum. Yılı ise 2012-2013 tarihlerini işaret etmektedir. Yani bütün olaylar bunlarla ilgili oluyor şu an. Orta Doğu'nun karışması, Deccal felaket çıkartmaya çalışıyor. Mehdi göğe engelleyecek. İstediğin kadar tepin ey Deccal. Mehdi görevini yapıyor Neyse. ve yapacak. Neyse. İstediğin kadar tepin. Adamından, şalgamından, havalarda hopla, ne yapıyorsan yap, başarılı olamazsın. Mehdiyet'in dışında yol yok. Evet. Kimseyi dinlemezler. Hiçbir alim, hiçbir hocayı dinlemezler Mehdi'nin dışında. Adam diyor ki yok yok öyle olur. Ya kardeşim kapına dayandı bela, daha hala inanmıyor musun bana? Evet. Burnun dibine dayandı belaya, daha hala inanmıyor sözüme. Ha inanmıyorsan, inanacağın gün gelecek sana söyleyeceğim, birkaç yıla kadar, ben sana bir, temiz, bir üç yıl diyeyim de 15, 16, 17'den sonra olay başlıyor, 17, 18, 19, 21'de dümdüz. Ankara asfaltı gibi yani Allah'ın <gülüyor> zihniyle. <gülüyor> <gülüyor> 2023'de zaten devlet söylüyor. Evet. Evet. Başbakan söylüyor, Cumhurbaşkanı söylüyor. 2023 tane ördüler. <gülüyor> 2071'de de kamil anlamda dünya hakim olmuş. bitiyor. İnşallah. Ee, İsa Mesih o yılları göremeyebilir. Göremeyecek yani 2071'leri göremez. Ee, Mehdi de görmez. Mehdi de İsa Mesih miras e olmayacak. Son dünya hakimiyeti son yılları 2071'ler. Bitiştir yani 2071 zafer değildir, 2071 bitiştir. <gülüyor> 2023 yüksek en yükselme noktasıdır. 2023'ler. Yani mükemmeliğe geçişin yük, en yüksek noktası 20, de bitiş noktasıdır. Yani hükümet 2071'i verdi ama bitiş tarihi olarak anlayın. 2081'de falan bir şey kalmaz zaten. Yani 71-81 o kadar. Hmm. Sonra Firavun'un Teccal'ın kat kat daha azgınları Dünyayı sarmaya başlayacak. <Gülüyor>